Kim de geri kalırsa onu acı bir azaba uğratır. Andolsun o ağacın altında Hudeybiye'de sana beyat ederlerken Allah müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven indirmiş ve onları pek yakın bir fetih ile mükafatlandırmıştır. Allah onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükafatlandırdı.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 Allah, inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Sadakallahu lansib.